Merhabalar, 27 Haziran 3 Temmuz haftasına hoş geldiniz arkadaşlar. Temmuz ayına geliş yapmış bulunmaktayız. Bakalım bomba gibi bir ay bizleri bekliyor. Bu hafta itibariyle aslında bu etkileri de yavaş yavaş hissediyor olacağız. Zaten Temmuz ayı yorumlarını yükledim. Dinlemeyenler varsa mutlaka dinlesinler kendi burçlarına ilişkin yorumları ve e, bu aya mahsus eğer zamanım olursa ayrıca genel bir Temmuz ayı değerlendirmesi yapmayı planlıyorum. Çünkü bence Temmuz ayı gerçekten çok kritik, çok hassas bir ay arkadaşlar. Bu haftada e, önemli etkileşimler var. Bir yeni ayımız var. E, 2 Temmuz günü oldukça dikkat çekiyor. Bunları elimden geldiğince sizlere aktarmaya çalışıyorum ve sonrasında burçlara ilişkin yorumlarımı paylaşacağım. E, Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız, videoyu şimdiden beğenirseniz, beni Instagram Opikus'tan takip ederseniz çok sevinirim. Yine danışmanlık için, iletişim için Instagram Opikus adresi veya gmail.com adresinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım bu hafta e, ne gibi gündemler bizleri bekliyor olacak. 28 Haziran'da Mars-Satürn var. Mars 27 derece, pardon çok özür dilerim 24 derece Koç Koçburcu'nda, Satürn'de 24 derece Kova Burcu'nda. Özellikle uzun vadeli girişimlerde bulunmak, bir girişim fikrimiz varsa bununla alakalı atılımlarımızı sağlamlaştırmak, belki bu konuda yetkili kimselerden, dostlarımızdan veyahut arkadaşlarımızdan destek almak, Sağlam projeler, sağlam planların peşinden koşmak için uygun bir tarih olacaktır. Ve yine 28 Haziran'da Neptün retrosu başlıyor. Neptün 25 derece balık burcunda retro harekete başlayacak arkadaşlar. Gökyüzü hemen hemen her yaz aylarında olduğu gibi jenerasyon gezegenlerinin retrosuyla bir seromani halinde. Tabi Neptün retrosunda bir sorgulama hali söz konusu olacak, bir değerlendirme hali söz konusu olacak. Gerçeklerle yüzleşme veya daha çok halüsinasyonların içinde kaybolma etkisini de çalıştırabilir tabii ki. 28 Haziran'da ay artık yengeç burcuna geçiyor ve yeni ay enerjisine entegre olmaya başlıyor. 29 Haziran tarihine geldiğimizde ise Yengeç Burcu'nda bir yeni ayımız var. Bu yeni aya dair ayrıca bir video paylaşacağım. Ancak bu yeni ay Lilith ile kavuşuyor arkadaşlar. Lilith biliyorsunuz mitolojik olarak kara Ay Lilith olarak kabul ettiğimiz özellikle Adem ve Havva'nın birlikteliğinden önce Adem'in ilk eşi olarak kabul edilen ve sonra e, kehanete göre e, gittikçe kötüleşen, şeytanlaşan, lanetlenen ve lanetleyen bir e, mitolojik tasvirdir. Özetle tabii ki çok özet halinde vurguluyorum. Tabii genel itibariyle aslında e, kötü enerjilere, gizli konulara, gizli ilimlere, büyüye, nazara, bu tarz etkileşimlere atfedilir. Evet. Evet, Yengeç Burcu'nda bir yeni ay var. Yengeç Burcu biliyorsunuz dördüncü ev konularıyla ilintilidir. Atalar, kökler, memleket, yuva, konfor alanı. Bu alanda özellikle atalardan gelen karmalar, ev, yaşadığınız yer, alanın enerjisi. Bence çok önemli olacak diye düşünüyorum genel hatlarıyla. Veyahut hayatınızda sürekli tıkanıklık oluşturan alanlar belki de Karmik mirasınız olabilir. Bunlarla yüzleşebilirsiniz veya yüzleşmeniz gerekebilir. Bununla birlikte aile içerisinde negatif etkili insanlar varsa veya aileye müdahale etmeye çalışan negatif insanlar varsa bunların ayıka çıkacağı bir süreçte olabilir. Ama genel itibariyle konfor alanında yenilikler, aileyle alakalı yenilikler, yaşanılan yerle, yatırımlarla alakalı gündemleri de yine bu yeni ay enerjisiyle beraber Hissediyor olacağız. 29 Haziran'da aynı zamanda Venüs-Jüpiter etkileşimi var. Yine şanslı bir etkileşim. Venüs 7 derece ikizler burcundayken, Jüpiter'de 7 derece koç burcunda bulunuyor. Ee, Venüs-Jüpiter etkileşimi burada özellikle aşk hayatınız, ilişkilerle alakalı konular, parasal konular, mali durumlarla alakalı bir şans enerjisi çalıştırır ama... Bu şansa ulaşmak için de bizim aksiyon almamız gerekir. Harekete geçmemiz gerekir. Çok güzel teklifler ile karşı karşıya kalabiliriz. Bazı fırsatlar önümüze çıkabilir. Yakın çevremizin böyle sohbetini ettiği esnada kulak misafiri olduğumuz, bizim çok iyi yapacağımızı düşündüğümüz alanlarla alakalı gündemler de ortaya çıkabilir. Yeni anlaşmalar, yeni sözleşmeler, yeni haberler, kontratlar, araç alım satımı gibi alanlarda da etkili çalışacak bir görünümden bahsediyoruz arkadaşlar. Ve Temmuz ayına giriş yapıyoruz. 1 Temmuz'da Ay Aslan Burcu'na geçiyor artık yavaş yavaş. O yeni ayın enerjilerini atıyoruz üzerimizden ve bireysel hedeflerimize, hayallerimize fokuslanmaya başlıyoruz. Ancak 2 Temmuz günü oldukça önemli. 2 Temmuz günü, Temmuz ayı yorumlarında da bahsetmiş olduğum gibi birden fazla etkileşim var arkadaşlar. Enerjiler çok yoğun. Öncelikle Sabah saatlerinde Mars Pluto karesi kesinleşiyor. Mars 27 derece koç burcundayken Pluto da 27 derece oğlak burcunda. Burada birinci ev, onuncu ev aksı. Özellikle otoriteyle mücadele, geleceğe ve gelecek hayallerine ulaşmak için yoğun bir çaba, bir rekabet, bir hırs enerjisi, bir manipülasyon enerjisi. Aniden gelişen öfke patlamaları, aniden e, ortaya çıkan bitişler, başlangıçlar çok sert etkiler. Yine Mars pürüt etkileşimleriyle ilişkilendirilir. E, çok cesur olabiliriz, çok cüretkili olabiliriz. Biraz daha temkinli olmakta da fayda olacak elbette. Aynı gün öyle saatlerinde Merkür-Satürn üçgeni kesinleşiyor. Merkür 24 derece İkizler burcunda, Satürn 24 derece kova burcundayken bu üçgen açı oluşuyor. Ve özellikle sağlam kontratlar e, uzun vadeli planlar ve hedefler sağlam e, anlaşmalar e, sözleşmeler adına da gündemleri süreçleri tetikliyor olacak e, akabinde akşam saatlerinde aynı merkür neptünle kare yapıyor arkadaşlar yani e, gerçekten e, kafamız çok karışabilir bugün tabi her harita farklı etkiler alacak bunu da belirtmek isterim yani mars Pluto karesi t geçen arkadaşlar da olacak örneğin o yüzden dereceleri de anlatmaya ve aktarmaya çalışıyorum. Merkür Neptün karesi de 25 derece ikizler ve 25 derece balık burcunda biliyorsunuz Neptün retrosu da henüz başlamıştı. Hemen bir sorgulama süreci. Yani ben nerede yanlış yaptım? Böyle bir sorgu süreci olabilir. Ee, kime inandım? Kimlere inandım? Hangi halisasyonların peşinden gittim? Hangi yanlışlıkları yaptım? Veyahut e, bunlara tekrar düşecek miyim? Yine aynı hataların peşinden gidecek miyim bir daha bu yolları aynı hevesle yürüyecek miyim gibi bir etkiyi çalıştırıyor. Ee, burada özellikle size sunulan o teklif evet sağlam bir teklif olabilir ama siz ne istiyorsunuz? Yani siz gerçekten bunu istiyor musunuz? Sezgileriniz ne söylüyor? Kafanız karışık mı? Ne istediğinizden emin misiniz? Başka alternatifleriniz var mı? veya sezgilerinize güveniyorsanız şayet sezgileriniz gerçekten sizi doğru yönlendiriyor olabilir mi? Belki de bunlar bilinçaltında bir takım kodlamalardır. Yani hisleriniz olarak adlandırdığınız şeyler belki de yargılarımızdır. Bunlarla yüzleşmemizi sağlayacak bir etkileşim diye düşünüyorum. Özellikle değişken burçlar tabii ki bu sorgulama sürecini çok daha yoğun yaşayacaktır. ki Zaten değişken burçların genel prototipi budur. Yani ikilemler, gelgitler, adaptasyon temel mottoları da budur. Bu arada arkadaşlar önümüzdeki ay itibariyle bir astroloji eğitimi, butik bir astroloji eğitimi planlıyorum. Kendi yorumumla gezegenleri anlatacağım, konumları anlatacağım, ev sistemlerini anlatacağım bir eğitim olacak. Bunun için bana Instagram, Opikus Astroloji... E, hesabından veyahut aslında e-post e olarak opikusastroloje.gmail.com adresinden ulaşırsanız daha iyi olur. E, ulaşırsanız notlarınızı alacağım ve buna göre bir tarih belirleyeceğim, bir hazırlık yapacağım arkadaşlar. Bunu da dipnot olarak e, belirtmiş olayım. Evet, e, Merkür Neptün karesi bu tarz etkileri çalıştıracaktır bizlerde. Bir sorgulama, bir belirsizlik, ben ne istiyorum, ben hangi yolda ilerlemeliyim gibi. Hani bir kafa karışıklığı enerjisinde getirebilir. Bundan sıyrılmak da tabii ki yine bizim elimizde. Ve haftanın son günü artık Ay Aslan burcundan çıkıp Başak burcuna geçiş sağlıyor biraz haftanın son günü düzen organizasyon, bir sonraki haftayı planlamak, bir sonraki haftanın hedeflerini e, belirlemek, taahhüt etmek, temizlik yapmak, e, çekmeceleri düzenlemek adına güzel bir süreç olacaktır arkadaşlar. Evet bu haftanın genel gündemi bu şekilde. Şimdi burçlara ilişkin yorumları paylaşacağım. Hemen koç burcuyla başlıyorum arkadaşlar. Biraz önceki e, laforasına söylediğim ama daha sonra size duyuracağım konuyla ilgilenen arkadaşlar varsa lütfen bana e-posta adresinden ulaşsınlar. Evet ben hemen koç burcuyla başlıyorum. Merhaba sevgili koç burçları. Bu hafta Yengeç Burcu'nda bir yeni ay meydana geliyor. Bu yeni ay 4. evinizde etkili olacak. Özellikle yaşadığınız yer, eviniz, yuvanız, konfor alanınızla alakalı bir takım yenilikler söz konusu olabilir. Aile içerisinde bir takım sırların ortaya çıktığı, gizemli konuların ön plana çıktığı, belki aile geçmişini keşfetmeye başladığınız ekstrem bir durumda yaşayabilirsiniz. Evet bu hafta sonu itibariyle 2 Temmuz tarihinde çok yoğun enerjiler var. Özellikle Mars Pluto karesi otorite figürleriyle geleceğinizle alakalı almış olduğunuz kararlarda sizleri biraz zorlayabilir gibi gözüküyor. Ama aynı zamanda sürpriz haberler alacağınız ve hayallerinizi gerçekleştirmek adına bir takım fırsatlar ile karşı karşıya kalacağınız bir hafta olacak gibi gözükmekte sevgili koçlar. Mutlu haftalar diliyorum. Abone olmayı unutmayın. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili boğa burçları bu hafta Yengeç Burcu'nda bir yeni ayımız var. Bu yeni ay 3. evinizde etkili olacak. Çok sürpriz haberler alabilirsiniz. Bazı gizli bilgiler ile karşılaşabilirsiniz. Özellikle yakın çevrenizin sizden sakladığı durumlar veya sizin hakkınızda konuşanlarla alakalı bir takım gerçeklikler öğrenip bu alanlarda yeni kararlara imza atabilirsiniz. Yine araç alımı satımı gibi konularda da çalışabilir bu yeni ay sizin açınızdan sevgili boğa burçları. 2 Temmuz günü hafta sonuna doğru biraz sert etkiler var. Mars Plüto karesi özellikle içinizdeki öfkenin, kinin, kızgınlığın açığa çıktığı bir süreci tetikleyebilir. Yurt dışı ile alakalı meseleler varsa ufak tefek aksilikler olabilir ama parasal konularda çok sağlam anlaşmalara imza atacağınız bir hafta sizi bekliyor sevgili boğalar. Güzel bir hafta olsun. Görüşmek dileğiyle. Abone olmayı unutmayın. Sevgiler. Merhaba sevgili ikizler burçları. Bu hafta Yengeç Burcu'nda bir yeni ay meydana geliyor. Bu yeni ay sizin ikinci evinizde etkili olacak. Özellikle parasal konular, harcamalar, bütçe dengesi ve kazançlarınız ön plana çıkıyor olacak bu süreçte. Burada yeni gelir kapıları elde edebilirsiniz. Özellikle harcamalarınızı e, oturup e, sınıflandırabilirsiniz. Bunlarla alakalı artık yeni bir planlama ve programlama içerisinde olacağınızı söyleyebilirim. Hafta sonuna doğru 2 Temmuz tarihinde yoğun etkileşimler var. Özellikle Mars Pluto karesi dikkat çekmekte. Burada sosyal çevreniz ve arkadaşlıklarınız ve onlara tesis etmiş olduğunuz güvenle alakalı veyahut hayallerinizi gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğunuz bütçeyle alakalı bir takım sıkıntılar yaşayabilirsiniz gibi gözüküyor ama Kendinizi çok güzel ifade edeceğiniz ve e, bu kalabalıklarda özellikle sosyal medya üzerinden kendinize bir yer bulabileceğiniz bir haftada olacaktır sevgili ikizler. Güzel bir hafta olsun. Abone olmayı unutmayın. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeç burçları. Bu hafta burcunuzda bir yeni ay meydana geliyor. Bu yeni ay ile beraber artık yeni bir defter açıyorsunuz kendinize. Bütün hesabı, kitabı yazıyorsunuz, çiziyorsunuz ve yolunuza bakmaya başlıyorsunuz. Bu süreçte aslında eskisi kadar iyi niyetli ve fedakar olmamanız gerektiğini de fark ediyor olabilirsiniz biraz kurnazlığın da aslında faydalı olduğunu fark edebilirsiniz bu hafta itibariyle. 2 Temmuz'da Mars Brüto karesi var. Özellikle ikili ilişkiler alanında biraz zorluklar çıkarabilir. Ortaklı girişimleriniz varsa bazı çatışma ortamlarına sebebiyet verebilir gibi gözüküyor. Ama bu hafta özellikle sezgilerinizin rehberliğine güvenin. Ve geçmişte kaybettiğiniz maddi manevi süreçler varsa bunları telafi etmek adına da bazı haberler bazı gündemler karşınıza çıkabilir sevgili yengeç buçlarım güzel bir hafta olsun abone olmayı unutmayın sevgiler hoşça kalın Merhaba sevgili Aslan Burçları. Bu hafta Yengeç Burcu'nda bir yeni ayımız var. Bu yeni ay 12. evinizde etkili olacak. Bir içsel aydınlanma, bir uyanış süreci söz konusu. Belki gizli bir bilgiye ulaşacaksınız. Belki sırlar ile karşı karşıya kalacaksınız. Belki de kendi derinlerinizde bir takım şeyler keşfedeceksiniz. Bu hafta mutlaka bir rüya defteri tutmanızı tavsiye ederim. Hafta sonuna doğru biraz sert etkiler var. Mars Pluto karesi özellikle sert çalışacak bizler adına. Bu hafta lütfen sağlığınıza dikkat edin. Çalışma koşullarınız, çalışma arkadaşlarınızla e, tartışmalara, bu tarz diyaloglara girmemeye gayret gösterin diyelim. Ancak e, hayallerinize ulaşmak ve arkadaş yerinizden destek görmek adına da şanslı bir hafta olacaktır. Keyifli bir hafta olsun sizin için. Umarım abone olmayı unutmayın. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili Başak Burçları. Bu hafta Yengeç Burcu'nda bir yeni ay meydana gelecek. Bu yeni ay sizin haritanızın 11. evinde etkili oluyor. Özellikle yeni bir sosyal çevreye girmek, yeni hayallerin, yeni hedeflerin peşinden koşmak, kariyer gelirlerine odaklanmak adına bir takım fırsatlar var. Buradaki dostlar ve arkadaşlıklarla alakalı bir takım farkındalıklara ulaşabilirsiniz açıkçası. Hafta sonuna doğru biraz sert etkiler var. Mars Plüto karesi bizleri biraz zorlayacak. Siz bu etkiyi özellikle e, baktığımız zaman 8. ev ve 5. evde yani yatırımlarınız, harcamalarınız, lüks harcamalarınızla sınanacak olabilirsiniz. Bu hafta lütfen maddi anlamda riskler almayın sevgili Başak Burçlarım. Ancak e, bu hafta aynı zamanda kariyerinizle alakalı güzel haberler alacağınız bir gündem de söz konusu. Hayallerinize yaklaşabilir eşinizden, ortağınızdan, partnerinizden e, göremediğiniz desteği e, bu hayallerinizi gerçekleştirmek adına siz destekleyen insanlardan görebilirsiniz. Güzel bir hafta olsun. Abone olmayı unutmayın. Sevgiler, kalın. Merhaba sevgili terazi burçları. Bu hafta Yengeç Burcu'nda bir yeni ay meydana geliyor. Bu yeni ay sizin haritanızın 10. evinde etkili olacak. Bu yeni ayla beraber baktığımızda özellikle kariyeriniz, geleceğinizle alakalı artık biraz daha risk almak istiyorsunuz. Artık biraz daha cesur olmak istiyorsunuz ve bununla alakalı bir takım adımlar atılıyor gibi gözüküyor. Hafta sonuna doğru Mars Plüto karesi bizleri biraz zorlayacak. Özellikle siz de eşiniz, evliliğiniz, ikili ilişkileriniz alanında bu zorlanmayı yaşayabilirsiniz. Özellikle evli olan Terazi burçları manipülasyonlarla e, muhatap olabilirler. Temkinli olmakta fayda var. Ancak ee, süreçte baktığımız zaman yeni fikirler, yeni bakış açıları, yeni vizyonlar, e, belki seyahatler, yurt dışı veya hukuksal gelişmelerde de güzel şanslar elde edebileceğinizi görüyoruz. Keyifli bir hafta olsun sizin adınıza. Abone olmayı unutmayın. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili Akrep Burçları. Bu hafta Yengeç Burcu'nda bir yeni ay meydana gelecek. Bu yeni ay sizin haritanızın... E, 9. evinde etkili. Bu yeni ay belki de bir seyahat gündemini, bir eğitim gündemini, yeni bir vizyon, yeni bir bakış açısı gündemini tetikleyecek olabilir. Ee, belki bir hukuksal e, gündem de karşınıza çıkacak olabilir birçoğunuz için. Hafta sonuna doğru ise biraz sert etkiler var. Mars-Plüto karesi özellikle bizleri biraz zorlayacak. İş ortamınızda bir takım haberler ortaya çıkabilir, iş arkadaşlarınızla bazı tartışmalar yaşanabilir. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir süreç özellikle uyku düzeniniz ve beslenme rutinlerinize. Bunun yanı sıra aslında ikizler Burcu'ndaki etkileşimle beraber baktığımız zaman eşin maddi durumu ortağın gelirleri ve elinize geçmesi muhtemel kazançlarla alakalı bir takım şanslar elde edilecek gözüküyor. Umarım keyifli bir hafta olur sizin için. Abone olmayı unutmayın. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili yay burçları bu hafta Yengeç Burcu'nda bir yeni ay meydana gelecek ve bu etki sizin haritanızın 8. evinde çalışacak. Burada özellikle biraz krizli meselelere yeni çözüm yolları bulunabilir. Ortaklı girişimler varsa bununla alakalı yeni gelişmeler ortaya çıkabilir. Belki de birçoğunuz için bir borcun ortaya çıkması veyahut bir ameliyat bir operasyon gündemini de tetikleyebilir gözüküyor. Hafta sonuna doğru biraz sert etkiler var. Bilhassa Mars Plüto karesi bizleri biraz zorlayacak. Ee, siz bu etkiyi 5. ve 2. evden alacağınız için özellikle mali anlamda bu krizi yaşayabilirsiniz sevgili yay burçları. Belki çocuklarınızın ihtiyacı, belki almış olduğunuz riskler, riskli yatırımlarla alakalı bir yüzleşme yaşayabilirsiniz. Lütfen bu hafta böyle cesur hamleler yapmamaya gayret gösterin. Ama 7. E, evinizden de güzel destekler alıyorsunuz esasında. Burada eşiniz ve partnerinizle e, güzel bir otur konuşma imkanı, belki yeni bir ilişki fırsatı yakalayabileceğiniz gibi. Aile içerisinde yanlış anlaşılmalara da sebebiyet vermemeye çalışın. Güzel bir hafta olsun. Abone olmayı unutmayın. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili Oğlak Burçları. Bu hafta Yengeç Burcu'nda bir yeni ay meydana geliyor. 7. evinizde özellikle ikili ilişkiler, evlilikler, partnerle alakalı konularda bir yeni gündem söz konusu. Burada tabii biraz sizden bir takım şeylerin saklandığını düşünebilirsiniz. Bazı gizli bilgilerin olduğunu düşünebilirsiniz ve bu konuda yeni bir karar alma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Belki de partnerinizin hayatında yeni gelişmeler söz konusu oluyor olabilir. Hafta sonuna doğru Mars plüto karesi bizleri biraz zorluyor. Bu etkileşim yine özellikle ev, aile, yuva üçgeninizde sert etkilere sebebiyet verebilir. Ee, çok fazla gergin olmamaya gayret gösterin derim ama bir takım manipülasyonlar da ortaya çıkacaktır ki bu manipülasyonu siz de yapabilirsiniz. Ancak ikizler Burcu'ndan güzel destekler olacak bu hafta itibariyle. Yani sağlığınız ve gündelik rutinlerinizle alakalı da keyifli bir hafta olacaktır. Umarım güzel bir hafta olur sizin için. Abone olmayı unutmayın. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili kova burçları. Bu hafta Yengeç Burcu'nda bir yeni ayımız var. Sizin 6. evinizde etkili olacak. Burada yeni bir hayat rutinini, yeni bir iş Sağlıkla alakalı yeni bir gündem ön plana çıkabilir. Özellikle zararlı adışkanlıklarınız varsa bunları bırakmak adına çok uygun bir süreçten geçtiğimizi söyleyebilirim. Hafta sonuna doğru Mars Brüto karesi bizleri biraz zorlayacak. Sizler de bu etkiyi 12. ve 3. evden alacağınız için her duyduğunuza tepki göstermeyin derim. Bazen kendi korkularınız, kendi bilinçaltınız size bir şekilde dışarıdan bir müdahale sağlıyor olabilir. Yani kendi düşüncelerinizi farklı insanlardan duyuyor olabilirsiniz özetle. Burada sizinle alakalı, sizin arkanızdan iş çeviren, sizinle ilgilenen, uğraşan insanların varlığı da sizi biraz kızdırabilir açıkçası. Ama ikizler Burcu'ndan güzel destekler alıyoruz. Burada aşk hayatınız, varsa çocuklarınız, hobileriniz, projelerinizle alakalı da desteklendiğiniz bir süreçte olacaksınız. Keyifli bir hafta olsun sizin için. Abone olmayı unutmayın. Sevgiler, hoşça kalın. Merhaba sevgili Balık burçları. Bu hafta Yengeç Burcu'nda bir yeni ay meydana gelecek. Bu yeni ay sizin haritanızın 5. evinde etkili olacak. Yeni bir aşk, yeni bir heyecan, yeni bir proje. Kaputa gibi gözüküyor açıkçası. Çok tutkulu bir e, projeye başlayabilir. Çok tutkulu bir aşka merhaba diyebilir. Belki de birçok Balık Burcu yeni bebek haberi dahi alabilir gibi gözüküyor bu hafta itibariyle. Hafta sonuna doğru Mars Plüto Karisi bizleri biraz zorlayacak. Sizler de bu etkiyi 11. ev ve 2. evde yaşayacağınız için özellikle kazançlarınız ve harcamalarınız arasındaki dengesizliği daha fazla gözler önüne getirebilen bir görünüm olabilir. Lütfen bu konuda hakkınızı aramaktan çekinmeyin ama harcamalarınızda makul bir zeminde tutmaya çalışın derim. İkizler Burcu'ndan güzel destekler var bu hafta özellikle. Sanki aklınıza düşen bir şekilde karşınıza çıktığı, geçmişteki korkularınızın, kaynaklarınızın telafi edilmeye başlandığı bir haberler silsilesiyle de karşı karşıya kalabilirsiniz sevgili balıklar. Umarım keyifli bir hafta olur sizin için. Abone olmayı unutmayın. Sevgiler, hoşçakalın. Evet arkadaşlar. Bu haftanın gündemleri bu şekilde. Ee, özellikle e, Temmuz ayı yorumlarını zaten e, kanalda bulabilirsiniz. E, yükselen burcunuza göre Temmuz ayı yorumlarınızı da dinlemenizi tavsiye ediyorum ki bu aya önceden bir hazırlık içerisinde bulunalım. E, yeni aya dair ayrıca bir video paylaşacağım. Dinleyip vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın lütfen. Beni Instagram üzerinden de takip edebilirsiniz. Danışmanlık ve iletişim için Instagram opikus adresinden veya opikusansörleji.gmail.com adresinden bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Mutlu bir hafta olsun. Hoşçakalın.